Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir araba aldık arkadaşlar. E, Megane 2 aracım vardı biliyorsunuz mavi renkte bir Megane'im vardı. O aracı satıp daha sonradan projeli, yani toplamadık. Böyle güzel bir tane tofaş düştüğümü ondan dolayı tofaş modifiye edeceğiz arkadaşlar. Normalde e, tofaş toplamayacağıma dair bir video yapmıştım ama tekrardan tofaşa dönmek zorunda kaldık. E, çünkü piyasalar malum sürekli artış gösteriyor. Bir hafta sonra... 57 liraya aldığınız bir araba ya da 60 liraya aldığınız bir araba bir hafta sonra 65-70 lira olma gibi sorunla karşı karşıyayız. E, biliyorsunuz sıfır arabalar gelmiyor. Ondan dolayı ben de BMW yerine daha doğrusu BMW bakacaktım. BMW varlıklıydı ben alacağım arabalar. E, BMW bakamadım. Çünkü 20-25 liradan aşağı düzgün bir BMW bulamıyorsun. O da bizim bütçemizi bu açtığı için topaçı tekrar geri döndük. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızın kordonu bu şekilde. Ufak tefek tabi ki masrafları var. Hani sonuçta 99 model doğan arkadaşlar. Aldığımda arkadaşlar bu camlar... Yanındaydı yani, herhangi bir hiçbir şey, bir şekilde bir şey işlem yapmadım. Araba ayaladı daha zaten iki gün oldu. Ee, şurada gördüğünüz gibi borbet caddemiz var arkadaşlar. Bu jantlar, şu an gördüğün gibi caddelerde herhangi bir şey yok, çizik ve dahi yok yani caddelerde. Ufak tepeklüt işleri var sadece. Ee, burada gördüğünüz gibi şöyle şu band çekilmiş arkadaşlar. Bu bandı sökmeyi düşünüyorum bu arabadan. Ee, çünkü ben daha çok böyle orijinal yani göze orijinal bir şekilde gelecek şekilde olmasını istediğim için e, bunu sökeceğim. Daha sonradan bu camlar e, renkli cam vardı. Ben yine dediğim gibi hiçbir işlem yapmadım. Aldığımda bu şekildeydi. E, renkli camları değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü aracımızın kapıların ayarlanması gerekiyor. Bazı kapı şu kapımız mesela açılmıyor. Onları ayarlayacağız. E, az çok ben bu işlerden anladığım için kendim yapacağım zaten. Bunu çekimlerinde göstereceğim nasıl yaptığımı. E, camların mesela siyah yapacağım. E, çünkü renkli camı ben sevmiyorum. E, sizin de öneriniz varsa tabi ki altta yorumlarda belirtebilirsiniz. E, burada gördüğünüz gibi... Şu kapımızın biraz ayarı bozuk arkadaşlar. Kitlenmiyor bu kapı. Onun da ayarı yapılacak, sökülecek. Yani daha doğrusu bütün kapının döşemeler. Sökülüp A'dan Z'ye merkezi kilit sistemi de yok araçta. Merkezi kilit sistemi de kendim yapacağım. Ondan sonra anahtarımız sustalı değil. Sustalı anahtar takacağım arabaya arkadaşlar. Ufak tefek modifiye işlerine başlayacağım. Arabayı aldığımda arkadaş, arkadaşım dediği gibi şu sadece kapı işlerinde ufak tefek çürükleri var. O da Doğan'da zaten illaki oluyor. Ama alt tavan olduğu gibi komple yeni revize yapılmış. Ondan dolayı alt tamanda sıkıntı yok. Çünkü zaten biliyorsunuz muayeneye gittiğimizde doğanlar e, altta tabanda bir çürük olduğu zaman muhaneye kalıyorsun. Daha önceden karşımıza gelmişti böyle bir kartal götürmüştük. Altında çürük olduğu için bizi muhaneye bırakmışlardı. E, bunun altında çürük yok zaten 2022'ye kadar muhanesi var arabanın bir de yeni. E, Türk tankı da yeni arkadaşlar arabanın. E, Motorunda işte baktık herhangi bir şey yok. E, ustaya götüreceğiz. E, Yapılmayacak gerekenleri yapacağız. E, Motorla ilgili bakımlar yapılmıştı araca. Bize denileni aktarıyorum ben de size arkadaşlar e, şimdi daha aracın yabancısıyız tabii ki ufak tefek eksikleri çıkacak meydana sadece egzoz manifoldun orada bir kaçak var arkadaşlar onu yapacağız yani motor mekanik olarak diğer aksamlarında şu an gelirken yolda hiçbir sıkıntı yaşamadım e, ses yok yani sağında solunda e, dediğim gibi ondan sonra da arkadaşlar e, şu teyip sistemi yani arabada şu an sistemi yok aldığımda sistemini söktü arkadaşlar çünkü sistemi pahalı bir sistemiydi e, Sistemli. sistemle Zaten araba aracımda vardı. Yani. Megan 2'de vardı. Megan 2'deki ses evde şu an arkadaşlar. Zaten diğer videoları izlediyseniz bunu da görürsünüz zaten. E, aracımıza o Megan 2'deki ses sistemini bu araca yerleştireceğiz arkadaşlar. Zaten göreceksiniz yani ufak tefek noktayacağız. E, aracı şöyle şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Önden de bu şekilde görünüyor Yani göze gelişti arkadaşlar. Yani, bu şekilde yani şu anki piyasada zaten e, Şahin Doğan bulmak da gerçekten güç. Adamlar 25-30'da para yazıyor arabalara. Ben de bu şekilde düşeş geldi. Aldım. Camlarında falan herhangi bir kırıp çatmak da yok. Zaten muayenlerinde geçmezdi ön camda çatlak olsa. Sadece dediğim gibi cam filmleri sökülecek, kapılara gelmeyecek. Bu şekilde. Bagajımızın direklerinde herhangi bir şey yok. yok arkadaşlar. Şu iç, iç direklerinde problem yok. Şu şekilde arkadaşlar hani Bu kadar olur yani. Bu şekilde bir iç, içi var. Temiz yani. Sorun yok. Şu tesisat kablolarını aldım arkadaş yanında bırakmış. Normalde bunlar pahalı. Ben bırakmaz diye sandım ama bırakmış yani sağ olsun. Şu sadece şu zaten 20 lira 25 lira şu parça. Ee, tesisat kablosu çekilmiş hazır. Ama ben bu tesisat kablosunu yerine bevize yapacağım. Geldim. Çünkü her şeyini yine A'dan Z sıfır yani Kendim görerek yaparsam en azından nerede ne sıkıntısı olduğunu da görürüm arkadaşlar aracın. Ee, gördüğünüz gibi şurada ufak tefek kablolar sayına sarpıyor. Bunlar falan böyle güzel bir şekilde göze gelişli olacak. Bu taban adaları falan değişecek. Ee, şurada da tüp, tüp, tüpim burada. Tüp, yani simit tüp var arabada. Gördüğünüz gibi burada tüp de, de sıfır daha yeni takılmış arkadaşlar. Ufak tefek şeyler var. Burada da zaten arkadaşlar şunu bırakmışlar. Bu da neyin bu? Aynen. JVC diye ovaloporlar var arkadaşlar. Kaliteli ovaloporlar ama bu söken arkadaş bunları unuttu mu ya da bıraktı, ne bıraktı bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ufak buralarda falan hiçbir çürük yok mesela. Şu şekilde, şuralarını görebilirsiniz. Arabanın bagajında bir herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yani kordon olarak araba iyi duruyor yani diri duruyor arkadaşlar. Tabii ki toplayınca göreceğiz. Sizin de öneriniz varsa yani arabaya şunu yap abi bunu yap abi varsa önerinizde belirtin bana ben de onları yapayım. Benim şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. İlk başta başlayacağım işlemler dediğim gibi kapıyla merkezi kilit sistemleri olacak arkadaşlar. Sizin de belirtin arkadaşlar şunu yap abi bunu yap diye açıklama kısmına bana Ben de imkanlar dolusunda da bu aracı bu şekilde toplayacağım arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun bana destek çıkın ki daha iyi videolar gelsin arkadaşlar. Sadece tobaşta kalmayacağım, Başka arabalarda katılacağım. Şu an bu bir başlangıç oldu arkadaşlar bizim YouTube'da. Daha önceden videolar çekiyordum ama araçla ilgili fazla video çekemiyordum. Zaten demiştim size de belirtmişti proje araç projesi gelecek diye. Ama bu zamana kadar sert de, bu benim askerliğim sebebiyle mesela ben Ocak Şubat ayının sonlarına doğru geldim. Ondan dolayı bir de korona muhabbeti çıktığı için arkadaşlar bütün işlemlerim aksadı. Şu an bu aya kadar geldik. Allah'ın izniyle de bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bir diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.